Askeri ücret geliri olan birinin yıllarca düzenli olarak yaptığı hisse senedi altın ve dolar yatırımlarının şu anki durumunu kıyaslayacağım. Borsanın gerçek yüzünü dilim döndüğünce sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu izleyen borsa sever arkadaşım tecrübelerimden bile istifade etse bu seni yıllarca öteye taşıyacak. Ve yürüdüğün ya da yürümeye çalıştığın bu borsa yolculuğunda benim yaptığım basit ama maliyetli hatalar sen yapma. Denenmişi deneme. Hem bu yolculuğa çıkmadan hem de yolculuk sırasında hesabın kitabını iyi yap diye bu videoyu hazırladım. Bir çırpıda anlatmaya çalışacağım. 20'li yaşların başındaysan bu videoyu izlediğin için çok şanslısın, onu da bil. Çünkü senin 40'lı yaşlarda tam bağımsız bir ekonomik hayata sahip olman bu yaşlardaki borsa merakın sayesinde olacaktır. Lütfen dikkatli bir şekilde anlatacaklarımı kavramaya çalış ve unutma hiçbir şey için geç değil. Son dönemde karşıma ayda 1000 lirayı 10 yıldır yatırsaydınız şu hisse senedinde bu kadar paranız olurdu diye söylemler çıkıyor. Hesap doğru hesaba bir şey söylemiyorum. Hesap doğru olsa da bakış açısı bana tamamen yanlış geliyor. Ve siz de zaten fark ediyorsunuz. Ve hayal satan insanların oltasına gelmeyin. Durduk yere canınızı sıkmayın. O yüzden vah geç kaldık demeyin. Önce gerçeklerle yüzleşin. Toplumun büyük bir kısmı asgari ücretle yaşamaya çalışırken... Bu insanlar asgari ücretin 1000 lira ve daha azı olduğu dönemde nasıl 1000 lira tasarruf yapsın? Hele ki alınacak hissenin fiyatı o gün diplerde ve yatırılan miktar ise asgari ücretin çok üstünde. Bu yüzden asgari ücret ve asgari ücrete yakın aylık kazancı olan insanların yersiz hayıflanmalarına şahit oldum. Geç kaldık diyerek herhangi bir yatırımdan uzak durduklarını gördüm. Burada söyleyeceklerim çoğu temettü yatırımcısı arkadaş için ters düşünceler olabilir. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Nüfusun çoğunluğu asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Toplumun içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmeden. Bunu göz önünde bulundurarak yaptığım hesaplamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ay sonunu zar zor getiren, kredi kartı ile eksi hesap taklaları yaparak geçinmek zorunda olan büyük bir kesim var. Bunu biliyorum. Zor olsa da %10 maaş tasarrufu ile birikim durumu ne olabilirdi? Buna bir göz atalım. Türk lirası bazında Temmuz 2013'ten Temmuz 2022'ye hesap yapıyorum. Her ay maaşının %10'u ile birikim yapmış olsa 19.571 Türk lirası birikim oluyor. Bir de yıllar içerisinde 30, 50, 100 kat artmış hisselerde veya 10 kat artmış, 10 yılda 10 kat artmış altın ve dolarda birikim yapanların gerçek durumu ne? Bunlara bir göz atalım. Öncelikli olarak örneklemeleri Ereğli üzerinden yapalım. Herkesin bildiği temettitücülerin vazgeçilmezi Ereğli ile başlayalım. Ereğli'nin geçmiş verileri ve asgari ücretler tablo haline getirdim. Buradan hesaplama yaparken şöyle bir yol izledim. Maaşın %10'uyla küsratlı lot için aşağı yuvarla diyerek işlem yaptım. Aşağı yukarı tasarruf miktarı aynı. Türk lirası olarak birikim yapılmış olsaydı 19.571 liralık bir birikim olacaktı. Yüksekten maliyetlenilerek 19.177 liralık yatırımla 3.993 adet lot alınacaktı. Düşükten maliyetlenilerek de 19.262 lira yatırılarak 4.667 lot alınacaktı. Portföyün şimdiki değeri yüksekten maliyetlenirse 110.000 lira düşükten maliyetlenirse yaklaşık 130.000 lira olacaktı. Bu iki maliyetlenme arasında %16-17 arasında bir fark var arkadaşlar. Burada tasarruf oranının değişmesi oransal olarak bu farkı değiştirmeyecek. Yani gidip de %10 değil de %40'lık bir tasarruf yapılmış olunsa bu aradaki fark 16.88 değil de 16.80 olacak. Yani afaki bir değişim oluşmayacak. Ama şöyle bir gerçek var. Bizim yatırdığımız bu hisse nedeni temettüs haliyle hesap yapıyorum şu anda yatırılan tüm temettülerin yendiğini düşünerek işlem yapıyorum. Temettülü halinde kıyasa katacağım. Şimdi böyle bir durumda arada 20 bin liralık fark var. Bu 20 bin lira bizim yatırdığımız sermaye kadar. Yani ne kadar oransal olarak 16-17 gibi bir rakam görünse de yatırdığımız sermaye kadar bir para düşükten ve yüksekten maliyetlenme kısmında fark oluşturuyor. Tabii burada teknik analizi bilmek önem arz ediyor arkadaşlar. Ereğli gibi bir şeyi bulabilmek Temel analizle alakalı. Temel analiz bilmenin önemi orada ortaya çıkıyor. Bu yüksekten ve düşükten maliyetlenmeler arasındaki farkın azalması da teknik analiz bilmeyle alakalı bir durum oluyor. Tabi burada şunu da göz ardı etmeyelim. Yatırılan her temet yemiş olsak yatırdığımız paranın bir buçuk katında yemiş olacağız. Bu da farklı bir hesap. Şimdi temet durum ne? Her alınan temet yemeden yatırmış olsak. Onu da şu şekilde hesapladım arkadaşlar. Yine en yüksek değerden, en düşük değerden alındığını düşündüm. Yani Temettü dağıtılır dağıtılmaz ertesi günden ziyade o günkü en düşük fiyat ya da en yüksek fiyattan alınırsa şeklinde bir yüksek düşük kıyası yaptım. Böyle bir durumda yatırılan para bu 19 bin liranın haricinde temettüleri de nakitleri de yatırdığımız için, geri katlanarak büyüdüğü için... Yüksekte 68 68.000 lira, düşükte ise 81-82.000 lira gibi bir rakam ediyor. Elimizdeki lotlarda yüksekte maliyetlenilse 7.817, düşükte maliyetlenilse 10.429 lot oluyor. Ve burada işte yüksekten düşükten maliyetlenme olayı daha fazla etki ediyor arkadaşlar. %30 gibi bir rakam. Hakikaten uzun dönem yatırımda nereden alırsan al tarzında hani söylemler duyuyorum. Bunun bana göre son derece yanlış olduğunu ortaya çıkaran bir fark. Herkes dipten almayı ister. Dipten alamaz ama en azından ortalama bir fiyattan almayı öğrenmen gerekiyor. Bu da teknik analizle çözülecek bir problem. Tabii ki her şeyin başında Ereli gibi bir hisse senedini bulmak temel analizle alakalı. Hem temel analiz bileceksin hem teknik analiz bileceksin. Şimdi arkadaşlar farklı bir hesap daha yapacağım. O hesap da şu şekilde olacak. Yatırdığımız para 19 bin lira. Kazandığımız para 110 ile 130 bin lira arasında oluyor. temettüler yenmiş haliyle. Bu aradaki artış yaklaşık 6 kat bir artış. Asgari ücretteki artış benim gözümde minimum enflasyon oranı hani herkesin enflasyon sepeti farklı oluyor ama burada gelir baz alarak bir yatırım yapıldığı için enflasyonun sanki asgari ücretteki artışa endeksli olduğunu düşünerek sanki diyorum bunun da altını çiziyorum. Minimum enflasyon oranı 7 kat desek aşağı yukarı temettüler yenilerek kafa kafaya gibi bir durum söz konusu. Enflasyon oranında para değerini korumuş gibi bir durum söz konusu. Peki temettüleri yemeyip yatırmış olsaydık durum ne? Orada biraz daha işler değişiyor arkadaşlar. Yani yatırılan para miktarı bileşik getiriye endeksli olduğu için daha fazla oluyor. Aslında yüksekten maliyet denildiğinde 11 kat, düşükten maliyet denildiğinde 15 katlık bir artış var. Bileşik getiriyle temettüyü hisseye yatırarak enflasyonun üzerinde bir getiri elde edilebiliyor. 10 yılda. Eri eli hisse senedini baz alıyorum tabi. Herkes tarafından temettücülerin ücüllere mutlaka portföyünde olan bir hisse senedi. Peki altınla dolarda durum ne? Arkadaşlar her ay maaşının belli bir kısmını koştur koştur gidip altına yatıran biri yüksekten maliyetlenirse 83 bin lirası var. Pörtföyünde şu anda düşükte maliyetlense pörtföyünde 91 lirası var. Ederi bu oluyor pörtföyünün. Dolara da bakalım ondan sonra devam edelim. Dolarda da yine aynı yatırımı yaptığında 19.267 19.291 Yüksekten maliyetlense 66 bin lira, düşükten maliyetlense 71 bin lirası olacak. Nasıl ya? Dolar uçuyor ya. Nasıl böyle bir oran çıkabilir ya? Ya kardeşim sen maaşının belli bir kısmını oransal olarak yatırıyorsun. Senin elde edeceğin artış doların 9 kat 10 kat artmasına rağmen bugünkü kurda dolar 1.93'müş şu anda 17.5-17.70 civarında desek 9-10 katlık artışta sen sadece yatırdığın parayı 3-3.5 kat artırabiliyorsun. Bunu uzun vadede doların altının hisse senetleri karşısında ne olduğunu anlatmak için çekiyorum zaten. Asıl amaç bu. Altında durum ne? Altında da durum şu şekilde. Altın 11 kat artmış. Ama bu artışta sen her ay birikim yapa yapa her fiyattan maliyetlendiğin için başlangıçta yatırdığın parayı 4.5-5 kat artıramamışsın. Sonuç bu. 5 kat artıramamışsın. Böyle oluyor. Temettüsüz haliyle birkaç tane hisse senedine bakalım arkadaşlar. Yani temettüsüz haliyle bile bu kısımda Altında dolardan daha fazla katladığını göstermek için özellikle seçtim arkadaşlar. Borusan Yatırım, Türk Telekom, Fortoto. Bunların ortak özelliği şu. Yani herhangi bir sermaye bedeli bedelsiz sermaye artırımının Temmuz 2013 ile şu an arasında bulunmaması. Bir de iyi kötü hepsinin temettü vermiş olması. Tabi burada temettüs hesap yaptım. Borusan Yatırım'da arkadaşlar yine 19.571'in altında bir yatırım yapılıyor. Lirasının altında ama getiri olarak... O da asgari ücretteki artışın üzerinde bir oranda para kazandırıyor. Asgari ücretteki artışı minimum enflasyon oranı olarak baz alıyorum dedim. Yani enflasyonun üzerinde bir getirip elde edilmiş. Ve düşükten yüksekten maliyetlenmek %20 kadar fark ediyor. Borsan yatırım için. Aradaki fark 35 yani bir buçuk yatırdığımız sermayenin üstü. O yüzden uzun sürede de kısa sürede de maliyetlendiğiniz yer önemli. Gidip de vay efendim uzun süreli yatırımda düşükten maliyetlenmişsin, yüksekten maliyetlenmişsin, önemsiz gibi şeylere kapılmayın. Arasında devasa fark var. Yatırdığın para kadar fark var. Oran olarak küçük gelebilir. %10, %15, %20. Buna bir şey söylemiyorum. Ama yatırdığım zaten 19.000 lira aradaki fark 30.000 lira yatırdığının bir buçuk katı. Ve asgari ücreti borsan yatırım yine artış yönünden geçmiş. Fortuto'ya bakalım. da aynı şekilde burada aşağı yuvarlamaya yapıldığında biraz daha az bir yatırım yapılıyor. O halde bile hani her ay lotu alabiliyorsa ne kadar alıyor geri kalanını yiyor şeklinde bir hesap bu arkadaşlar. Yani illa 19.500 liralık yatırım yapacak diye değil. Alabildiği 4 lot ama parası artıyor kalan parasını da yiyor bu kadar. Yüksekten maliyetlense 90 düşükten maliyetlense 108 bin lira. Burada aradaki fark neredeyse enflasyon kadar. 90'la 110 desek arada 20 bin lira var yatırdığımız paranın yine 1,5 katına yakın bir meblağ ediyor arkadaşlar. Yani arada yüksekten düşükten maliyetlenmek önem arz ediyor. O yüzden teknik analiz bilmek gerekiyor. Telekom'a bakalım arkadaşlar. Türk Telekom'da biraz daha olay ne yazık ki yatırdığımız parayı çıkarmamış bir halde. 19 bin liralık yatırım 30 bin lira getiriyle yani getiri dediğim portföyün değeriyle sonuçlanıyor şu an için. Ve arada enflasyon karşısında ezilen bir görüntü var. Şimdi daha farklı bir olaya geçeceğim. Farklı olaydan kastım şu. Hissenin fiyatı 34 kat artmış. Bizim elde ettiğimiz kazanç 5 kat 6 kat. Ya da en baba birleşik getiriyle temettü geri yatırılarak hissesini de alındığında ortalama olarak 12-13 kat. Niye böyle? Çünkü her ay alım yapıyorsun. Dipten o gördüğün fiyatta 10 yıl önce gidip almadın sen o hisseyi. Her ay alım yaptığın için senin 30 kat 50 kat artışlarda 50 kat 30 kat para kazanma ihtimalin çok düşük. Tabii efsane hisse senetleri yok mu arkadaşlar? Efsane hisse senetleri var. 10 sene aynı fiyatta gitmiş. 10 sene boyunca yatırımcısı her ay düşükten toplamış. Öyle bir fırsat bulmuş. 10 seneden sonra bir çırpıda fiyatını 50'ye katlamış. Şimdi burada bahsetmeye çalıştığım farklı bir mesele var. Asıl getiri ne sağlamış arkadaşlar. Hepsinden önemlisi bu. Yatırılan para kısmında gördüğünüz üzere temettüler yani toplamda 20 bin liraysa 30 bin lira temettü var. Birleşik getir yönünden temettüllerin ederine baktığımızda 20 bin liraya... 50 bin lira 60 bin lira gibi bir getiri var şimdi bu kısım benim açımdan önemli aradaki fark 50-60 bin lira ama burada asıl parayı kazandıran şey hisse fiyatının artmış olmaz bunu hep söylüyorum ekonomik özgürlüğü getiren temettü hisselerinden ziyade hisse senetlerinin fiyatlarındaki artışı trendi yakalayabilmek başka bir şey değil. Hani durmadan fiyatı düşen bir hisse olsa lotlarınız artı artı devam etse günün birinde yükselecek gözüyle bakmış olsanız yatırım yaptığınız temettü emekliliği için hisse senedine hisse senedinin fiyatı yarılana yarılana gitse yani öyle bir eksi yazarak gitse portföyünüzün değeri belki zarar yazacak. Asıl olay trendi yakalayabilmek. Peki burada söylemeye çalıştığım olaylar temelinde enflasyona asgari ücretteki artış kadar baz almış olsak Baktığımız 4 tane hisse senedinde 3 tanesini tabii bunu 450 hisse senedi için kendiniz merak ediyorsanız araştırabilirsiniz ama ben kendi favori listemdeki 20 hisse senedinde bu çalışmayı yaptığımda karşıma şu şekilde bir tablo çıktı hepsi altın ve doları ezmiş. Enflasyonun altında getir getiren bile yani kastettiğim olay şu. Asgari üretteki artış 6.84 ise yüksekten 5, düşükten 5.5 gibi bir rakam bile olsa artış altınla doları yine ezmiş oluyor. Çünkü her ay birikim yapıyorsun. Her ay aldığında sen o 11 katlık, 20 katlık, 100 katlık kazançları elde edemiyorsun. Öncelikli olarak bunu kavrayabilmek lazım. O yüzden de Hani kısa süre için bir şey söylenmiyorum ama uzun süreli yatırımla altın alayım, dolar alayım ki altın yatırım aracı değil benim gözümde. Niye değil? Altın dünyadaki tek gerçek para. Yani gidip parayla yatırım araçlarını kıyaslıyoruz şu anda. O da ayrı bir mesele gibi geliyor bana. Euro'da da farklı bir şey olmayacak arkadaşlar. Doları burada gösteriyorum da. Şimdi karşımıza çıkan tablo bu. 10 kat artan bir dolar kuru var ama bunun içinde 4 kat bile kazanç elde edilemeyen düzenli bir yatırım var. Bu bana çok uzun vade yatırımda çok yersiz gelen bir durum arkadaşlar. Döviz ezilmiş. Yani bu tabloların içerisinde kaç yıllık bakarsanız bakın. Uzun vade yatırımda döviz aslında en kazançsız yatırım gibi duruyor. Oran olarak söylüyorum. Bunlar benim düşüncelerim yaptığım hesaplardan yola çıkarak söylediğim şeyler. Ha kısa süreye bir şey söylemiyorum. Hani bugün aldı yarın sat. Hani onluk kazanç getirecek, %50'lik kazanç getirecek bugün yarın. O ona bir şey söyleyemiyorum kısa süre içerisinde. Ama uzun süreli 10 yıllık yatırımda doların tepette ne işi var gibi bakıyorum. Yani bu benim düşüncem. Altın zaten tek gerçek para. Ona da bir şey söyleyemiyorum. Herkes para sahibi olmak istiyor. O yüzden herkes altın sahibi olmak istiyor. Şimdi bu tablolardan ne gibi sonuç çıkardık? Birincisi birleşik getirinin gücü 110 lira olacağına şu anda 216 liralık bir portföy sahibi olunabiliyor artı yatırdığınız meblağı olarak yatırdığınız paranın birinde 5'e 6'ya katlıyorsunuz öbüründe 11'e 15'e katlıyorsunuz başka ne öğrendik birleşik getiriyle daha yüksek bir ihtimalle enflasyonun ezildiğini ve akabinde hisse fiyatındaki artış ne olursa olsun sizin aylık birikimle Elde edeceğiniz artış ya da paranızı katlama olayı bu artış kadar olmayacak. Bu gerçeğin farkına varmak lazım. Yani hissenin fiyatı 50'ye katlamış. Vay efendim her ay yatırsaydınız sanki para 50'ye katlayacaktı. Katlamayacak işte. Ama ona 11'e katlamak kötü mü mü mükemmel bir şey. Mükemmel. Başka kısa süre içerisinde fevkalade artışlar gösteren altınla dolar kurunda aslında aylık yatırımla elde edilebilecek birikim karının kaç katı olduğunu görmüş olduk. Şimdi asgari ücret 10 yılda 6.84 kat artmış. Senin yaptığın birikim 3.4 kat artmış. 3.5 kat artmış. Şimdi ben hesapları tamamen asgari ücret üzerinden yapıyorum. Gelir belli çünkü. Ve değişmeyen tek şey. Adı asgari ücret. Minimum geçinebileceğin gelir miktarı. O yüzden hep söylediğimi tekrarlayayım. Orsa candır. Bir de arkadaşlar orta ve uzun vadede alabildiğin kadar ucuzdan almayı istiyorsun. Ama bunun için çabalamazsan sakın gidip de sağda solda duyduğun uzun vadede ikisi arasında fazla bir fark yok. Söylemlerine kulak asma. İkisi arasında aslında devasa farklar var. Özellikle bileşik getir yönünde ciddi fark var. Hani bileşik getiriden kastım aldığın temettüyü hisse senedine yatırmak. Hani eri elde yaptığım portföyün şu anki değerleri arasında bir kıyaslama, bileşik getiriyor yüzde %33 fark ediyor. Az bir fark mı bu ya? %15 fark ediyor. Az bir fark mı? Hadi diyelim ki %15 az bir fark. Ya en kötü bir ortalama kullanmayı bilmek gerekmiyor mu? Bana göre gerekiyor. Yani bir trend çizgisi çizip de trend çizgisine değdiği yerlerde illaki o ay alım yapılacaksa trend çizgisine yakın bir yerlerden alım yapmak daha güzel olmaz mı? Teknik analiz bilmek bir şey kaybettirmez bana göre. Ama bilmemek çok şey kaybettirir. Temel analize olmazsa olmaz. Riskler hep var. Ya da şöyle bir şey sakın düşünmeyin. Benim yatırım yaptığım şirket, en güzel şirket, en iyi şirket, en sağlam şirket. Böyle bir şey düşünüp de haber akışlarını takip etmeyi ihmal etmeyin. 10-15 yıl önceki kaç tane şirket şu anda borsada? Önce kendinize bu soruyu sorun. Cevabını araştırın. Araba gibi düşünün. Koltuğa oturur oturmaz kaza yapma riskiniz var. Aynı şekilde borsaya girer girmez para kaybetme, batırma riskiniz var. İstediği kadar şirketiniz sağlam olsun. Sonuçta borsa kotundan çıkan 150 kadar ya da çıkarılan 150 kadar hisse var. Şu anki hisse sayısına ekleseniz 600 tane hisse eder toplamda. Ve bunun 150 tanesi %25'ine tekabül eder. Bu oranla hareket edersek yani... Mevcuttaki hisselerin %25'inin borsa kotundan çıkma olasılığı ihtimali var. Riskin bilincinde olun. Bu borsa kotundan çıktığında paranızın pul olma anlamı taşıması. Bir başka risk de ne? hisse senedinin fiyatının 50 liradan 1 liraya süzülüşünü bekleyip sonra o 1 lirada bir şekilde zararı kabul edip bozmanız. Satmadıktan sonra karda zarar da yoktur. Ama 1 liraya kadar da inatla. Niye bekliyorsun? Bir başka olay da haber akışları dedik, önemli dedik. Şimdi haber akışlarının en basit örneğini bedelli sermaye artırımı üzerinden vereceğim arkadaşlar. Belki bilmiyorsunuzdur. Sermaye artırımlarının işte bedelli bedelsiz yöntemleri var. Bedelsizde sıkıntı yok. Ama bedelli de yatırımcı için şöyle bir sıkıntı var. Hesabında bedelli miktarı karşılayacak kadar para olmazsa eğer, o zaman işte elindeki lotları kaybetme riski var. Onu belirtelim. O yüzden de haber akışlarını bedelli mi olacak, bedelsiz mi olacak ya da şirket iyi mi gidiyor, kötüye mi gidiyor haberlerini takip etmek önemli. Hani ben her ay girerim, alırım, çıkarım mantığı yanlış. Siz yatırım yapıyorsunuz, yatırımcısınız. Alıp unutma gibi bir şey yok. Alacaksın, takip edeceksin. Haber akışlarını takip etmek zorundasın. İster temettü, emekli, hayali kur. istersen de hisse senedinin fiyatının artışına Oyna. Seçim senin ama riskin farkına var. Bir de olağanüstü durumlar olabilir. Hani bir günlük, üç günlük, beş yıllık borsayı kapatabilirler. Bu durumlarda şirketin hisse senedi elinde kaldığında pişman olmayacağın şirketlere yatırım yapmaya özen göster. Her türlü kötü olasılığı düşün, ihtiyacın olmayan parayla yatırım. Yani risklerin durmadan farkına var demem sebebi bu. Ve şunun da altını çizeyim. Malın fiyatının yükselip düşmesi. Bu risklerin içinde aslında en çok bilineni ama en az etkilisi. Diğerlerinde para kaybediyorsunuz. Malın fiyatının düşüp yükselmesi ticaretin genel mantığı içerisinde. Sevgili borsa sever. Bugüne kadar duyduğum bazı söylemlerle gerçekler arasındaki farkı bir düşünmeni istiyorum. Söylemler tüm yumurtalar bir sepete konmaz. Şimdi bu söylem doğru. Yani tamamen katılıyorum. Yalnız sepete Ayıracak kadar yumurta var mı? Mevcut şartlar göz önüne alındığında ne yazık ki sepetlere ayırmayı düşünecek kadar yumurta yok elimizde. Böyle bir durumda nokta atışı yaparak tek ise dar gelirli için bir yatırım yöntemi haline geliyor. Ya da her ay bir yatırım aracına yatırım yapmak. Ama bu cidden çok tutarsız bir ortalama maliyet oluşturuyor. Bir de o efsane sözü burada bir kez daha hatırlayalım. 9 kadını hamile bırakarak bir ayda bebek sahibi olamazsınız ister 9'a böl ister tek olsun sonuçta zaman gerekecek 9'a bölmek yatırımı biri tutarsa ihya edersin tamam da yine başa dönüyorum sepetlere ayıracak yumurta var mı zar zor kredi kartı taklaları attırarak ay sonunu getiren insanlara şu anda asgari ücretin yüzde 10'u olan 550 lirayı kaça böldürmek gerekiyor? 5 hisse olmalı, 10 hisse olmalı. Cidden böyle mi? Zaten eldeki belli yani. Hatta artık 5'e 6'ya bölündüğünde bir tane bile alınamıyor fiyatından ötürü. Az, yani azdan kastım. Almak istiyor adam, farzı misal. Borusan yatırıma yatırım yapmak istiyor. Ama hissenin fiyatı 400 lira. Ne yapacak? Bir tane ondan alacak. 5 tane yeriyle alacak. Zaten bitti işte. İleri de ciddi getiri sağlayacak. Rakamlarda birikim yapacağı kadar bir bölme işlemi oluyor mu? 10 yıllık yatırımla her ay maaşının %17'sini Ereli hisse senedine yatıran biri 10 yılın sonunda ayda bir asgari ücret getirecek temettü alabiliyor. Ama maaşının %17'si. Bu ciddi bir oran. Bugünkü şartlarda 5500 liranın %17'si 935 lira demek. Yani bana göre gelirle tasarruf miktarı ciddi sıkıntılı. Öyle bir durumda cidden çok zor bir durum böyle bir tasarrufa yönelme işi o yüzden de gerçekçi olmak lazım ve her şeyden önce Ahmet dedi Mehmet dedi şurada gördüm burada gördüm diye hisse senedi almamak gerekiyor. Bu işle yetkilendirilmiş sermaye piyasası kurulu tarafından lisanslanmış aracı kurumlar var bu aracı kurumlara gidip de tasarruf etmek istediğiniz söylediğinizde onlar size güzel bir yol haritası belirleyecektir. Ya da kendini yetiştirip hem temel hem teknik analiz açısında kendi yatırımını kendin yönetmelisin. Ve kendini geliştirdikten sonra hem temel hem teknik analiz açısında bu yumurtalar bir sepete konmaz olayı biraz askıya alınıyor. Bunu da söyleyeyim. O zaman işte düşük miktarla yaptığın tek bir yatırımın bile getirisi gayet güzel olabiliyor. Ama risk dediğim gibi hep var. Borsa kotundan çıkacak bir hisse senedini sağlam diye yatırım yaptığınızda beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bedellisini karşılayabilecek miktarda yatırım hesabınızda para olmaması durumunda durduk yere zararlarla karşılaşabilirsiniz. Tabi bu riskler hep var. Ha, benim şirketim çok sağlam ben şuna yatırım yapıyorum diyorsanız da vallahi herkesin Bilgisayar alacağı zaman koştur koştur gidip aldığı Bimex bilgisayar şu anda yok borsada. Çukurova elektrik, kepez elektrik, enerji şirketi batacak hali yok ya denilen şirketler şu anda borsa kotunda yok. Baksan ülkenin yarısının arabasında mutlu akü var şu anda borsa kotunda yok. Herkesin evinde bir tane emsan tencere var şu anda borsa kotunda yok. Aklıma gelenler bunlar. O yüzden de benim yatırım yaptığım şirket şöyle sağlam böyle sağlam diyerek sakın haberlerini Haber akışlarını takip etmeyi bırakma. Hiçbir yatırım aracına da körü körüne bağlanma. Bu hisse senedi içinde geçerli, döviz içinde geçerli, altın içinde geçerli. En yüksekle en düşük fiyat arasında alım yapmanın fazla da farkı yoktur diyorlar. Her yerde görüyorum böyle bir söylemi. Yalan arkadaşlar. Ciddi farkı var ya. Olur mu öyle şey ya? Hesap ortada ya matematik bilmiyor insanlar. Hatta şöyle söyleyelim. En iyi senaryoda... Aradaki fark yatırdığın para kadar. Yatırdığın para zaten kıt kanat yatırdığın para. Az bir para mı? Göreceli bir tanım diyeceğim. Ama zaten o kadarlık parayı anca yatırmışsın. Düşükten maliyetlensen yatırdığın para kadar kâra geçeceksin. En kötü şartlarda. Yani %20 bazen de 50 gerçekten önemsiz bir fark mı? Bunu düşünmek lazım. 6 kat katlamakla 7 kat katlamak arasında %16 fark var. Ama bu aradaki %16'lık fark sizin yatırdığınız sermaye kadar oluyor arkadaşlar. Yatırdığın sermaye zaten zar zor tasarruf edip yatırdığın sermaye aradaki %16 fark yatırdığın sermaye kadar oluyor. 6 ile 7'ye katlamak arasındaki o %16'lık fark. O yüzden de burada bunu düşünmek lazım. Teknik analizi bu yönden bilmek lazım. En düşükte maliyetlenme dipten, fitillerin ucundan maliyetlenme diye bir şey yok arkadaşlar. Ama bu %16'lık farkı %8'e çekmenin bir yolu var. O da teknik analiz bilmek. Sıklıkla duyduğumuz bir söylem. Temettü yatırımı uzun sürede ekonomik bağımsızlık getirir. Doğru mu? Doğru. Ama eksik. Ekonomik bağımsızlıktan kastımız normalde alınan yıllık maaş kadar temettü geliri ise. Yani burada miktarın önemi yok. Sonuçta 60 bin lira da alsanız 1 milyon da yıllık maaşı alsanız. Hayat standartlarınızın çalışmadan devam edebilmesi için. %17 tasarruf ile 10 yılda Ereğli'nin geçmiş performansını gösteren bir şirket bulmanız gerekiyor. Ancak böyle bir durumda mümkün oluyor. Baz aldığım şey Ereğli burada. Ama unutmayın aynı oranda bir sonraki sene yine temettü alacağınızın garantisi yok. Bu birincisi. Bir de temettüyü geri yatırmaz, yiyeyim dersen bir sonraki sene geldiğinde aldığın temettü miktarı enflasyon karşısında ezilecek. Ve böylelikle de başına gelecek olay şu olacak. Yılda 60.000 lira getir getirmeye başlıyor ama bir sonraki sene enflasyon şartları benzeri senin hayat standardını 100.000 lirayla devam ettirmen gerektiği anlamı taşıyor. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? En azından ekonomik tam bağımsızlık için çare ne? Süre 10 yılsa bir asgari ücretli için söylüyorum bunu %45 birikim yapmak gerekiyor. Ki bu da imkansız günümüz şartlarında. Ki böylece verilen temettünün yarısı ile hayat standartlarını bozmadan yaşayabilir. Diğer yarısı ile de tekrar temettüyü hissiye yatırarak bir sonraki sene enflasyon karşısında getirisinin ezilmemesini sağlar. Ya da sağlamaya çalışır. Tabi tekrar temettü yatırımı uzun sürede ekonomik bağımsızlık getirir. Bu söyleme devam edelim. Kastettiğimiz ne kadarlık bir süre? Eğer ki 10 yılsa bu süre ne kadar yatırım yaptın, yüzde olarak maaşından ne kadar artırıp da yatırım yaptığın cidden çok önemli. Çünkü mevcut şartlar göz önüne alındığında 10 yılda bunun gerçekleşmeme ihtimali çok çok fazla. %17 tasarruf edeceksin. Bu imkanı buldun. %17 tasarruf ettin. Peki bu şirket 10 yıl sonra yine yüksek temettü vermeye devam edebilecek mi? Borsa kotunda olacak mı? Bunlar tabii dikkat edilmesi gereken, ciddi hesap, kitap gerektiren temel analiz olayları arkadaşlar. Karlılığının 3 senede, 5 senede, 10 sene sonraki durumunu göz önüne almanız gerekiyor. Şirketin sıkıntıya düşüp düşmemesini, teknolojinin ilerleyip de yatırım yaptığınız sektörün önüne geçecek bir durum oluşturup oluşturmayacağını bilmeniz gerekiyor. Yani 15 yıl önce borsada olan, kaç şirket bugün hala borsada, bunu bir araştır. Hani 3 aşağı 5 yukarı... Borsa kotundan çıkmış ya da çıkarılan bugüne kadar 150 tane hisse senedi var. O yüzden temettü yatırımı uzun süre bileşik getiri süper bir şey ama risklerin de farkında ol. Durmadan temel analize, haber akışlarına, teknik analize bak. Arkadaşlar önemli bir husus, borsaya ihtiyacınız olmayan ve olmayacak kadar para ile yatırım yapmanız gerekiyor. Bana göre borsanın en temel kurallarından biri bu. Faturalar ödenmeyi beklerken 3-5 kazanırım alım satımda veya temettü tarihi yakın diyerek temettüye güvenerek işlem yapmanın sonu %99 ihtimalle pişmanlık olacaktır. Ufukta gördüğünüz zaman dilimi içerisinde orta vadediğin uzun vadediğin kesinlikle ihtiyaç olmayacak para ile işlem yapmak gerekiyor borsada. Bir de parça parça alım yapmak gerekiyor. Tek seferde blok alım yapma şeklinde söylemler var. Şimdi arkadaşlar bu doğru da bu kısımda söyleyeceklerimi zaten bir önceki söylediğim ihtiyacınız olmayan parayla borsada işlem yaptığınızı düşünerek cümleler kuracağım. Birinci temettü hisseleri için malın fiyatı düne göre pahalı olabilir. Ama yarına göre çok ucuz gözüyle bakıyorum ben. Böyle düşünüyorum. Bu yüzden her şeyden önce kendinizi tanıyın blok olarak alım yapmanın fırsatını risklerini ölçüp biçip karar verin ama direkt de blok alım yapma şeklinde kestirip atmayın. Bunu da söyleyeyim yani bazen fırsatlar o andır bir daha o ana geri dönüş olmayabilir. Ben kademeli alacağım diyerek de istenin fiyatı hani 10 liradayken elinizde 100 bin liranız var. Gidip de 100 bin lirayı Yatırmayıp kademeli alacağım ben diyerek bekleyip de her ay yatırım yapacağım şeklinde bakıp ya da haftada bir alım yapacağım şeklinde bakıp da hissenin fiyatının 10 liradan 1000 liraya çıkışını izlemeyin yani. Böyle fırsatlar da her zaman gelmiyor. Bir başka şey ister uzun süreli ister kısa süreli yatırımcı olun. Hani hedefleriniz orta uzun vade şeklinde düşünüyorum. Bu durumlarda fiyatı izlemeniz size bir fayda sağlamayacak. Onu bilin. Fırsat var mı yok mu diye hazırda bulundurduğunuz bir para varsa buna bir şey demiyorum. Ama haber akışlarını durmadan takip etmeniz gerekiyor. Yatırım yapıyorsunuz, şirketin ortağısınız. Yani ciddi ciddi ortağısınız medyada benim şirketle ilgili ne haberler çıkıyor diye ya da kapta benim şirketle ilgili ne haberler çıkıyor diye merak etmeniz gerekiyor. Doğrusu bu, okumanız gerekiyor. Yoksa şirket kottan çıkacaktır, sadece fiyata bakıyorsunuzdur. Fiyatı bir yılda 12 kat artmıştır. Siz Mutlu Mesut da 100 kat artacak diye beklerken bir gün bakmışsınız borsada tahtası kapanmış. Bunun örneği şirketler var. Bunlar hep birer risk. Ama dediğim gibi ne altında ne dolarda borsada güzel yakalanmış bir hissenin kazancı kadar kazanç olmaz. Bir asgari ücretli her ay bileşik getiriyorlarından Ereli'ye yatırım yapmış olsa parasını yatırdığı parayı... 11 ile 15 kat arasında katlıyor. Altında dolar da bu 3,5-4 kat. Bunu bilin yani. Maaşı alır almaz koştur koştur döviz bürosuna giden arkadaşlar bu oranları bilsinler. Arkadaşlar bir mesele daha var. Vay efendim 10 yıl önce 100 bin liralık şu hisseden alsaydın meselesi. Eğer ki bunu düşünüp hayıflanıyorsan sevgili arkadaşım ben sana sadece şunu söyleyeyim. 10 yıl önce... 100.000 lira 124 asgari ücret ediyordu. Şu anda 124 asgari ücret zaten 684.000 lira ediyor. Yani bugün cebinde 684.000 lirayla gidip bir hisse alabiliyorsan git ayıflan. O günkü şartlarda Temmuz 2013'te asgari ücret 803 lira. Bugün Temmuz 2022'de asgari ücret 5.500 lira. O günkü şartlarda 100.000 lira neyse... Bugünkü şartlarda 684 bin lira vah tüh geç kaldık deme ama bu işler 10 yılda falan olacak işler değil. Onun da farkına var. Videonun başında 20'li yaşların başındaysan bu videoyu izlediğin için çok şanslısın dedim. Çünkü güzel hisse senetlerinde emekliliği planlayarak yatırım yapmaya başladığında senin için asgari ücretle çalışıp çalışmamanın fazla da bir hükmü kalmayacak. Çünkü 40 yaşında tam bağımsızlığını ilan etmiş olacaksın. Tabii ki teknik ve temel analiz yönünden kendini geliştirmenle bu mümkün olacak. Ama riskleri hep düşün. Bu Borsa İstanbul için böyle diğer yatırım araçları içinde kripto piyasadan da bir örnek vereyim. Uzun süreli yatırım olarak bakıp da tamam mı? İki yıl önce hangi şirket market cap'te ilk yüzdeydi? Bugün aç bak. Kaç tanesi ilk yüzde? Ve... Kaça katlamışlar. Ve ne yazık ki çoğunun da sonu buna gibi oluyor. Burada bir şey de paylaşmak istiyorum. Risklerin farkında olun diye. Hani bu borsa kotundan çıkma mevzusu Duna meselesi falan diye bahsettik. Başıma gelen olay şuydu. 2018 falan. Kredi kartıyla ödemeyi projeleştirmiş bir coin vardı. Sentra diye. Ben gittim buna iyi para gömdüm arkadaşlar. Neyse. Ulan bir sabah bir baktım. Baki'ye sıfır. Hakikaten Luna'daki olay gibi yani. Yani yüz kat değer kaybetmiş bir coin bir günde. Ulan ne oldu? Nereye gitti bu para? Dur bir bakayım falan. Adamlar tutuklanmış. Dolandırıcılıkta. fosmuş. Proje güzel. Altyapı sıfır. Adamlar hiçbir çalışma yapmamışlar. Sadece işte bizim yatırdığımız paraları yiyip işmekle meşgullermiş bunca zaman. Sonra akabinde delist. Paramız böyle de pul oldu arkadaşlar. Para kaybedince üzülmüyor mu insan? Üzülüyor tabii ki. Ama gidip hayatımızı mahvedecek bir durum olmadı Allah'a şükür. Önemli olan buydu yani. Ama yerine koyduk mu yine borsada koyduk. Her şeyden önce bu işte ne risk var onu anlamaya çalış. Tüm riskleri kavradıktan sonra da borsa için söylemiyorum bunu. Tüm yatırım araçları için söylüyorum. İhtiyaç olmayan para. Üzülmeyeceğim kaybettiğinde seni sarsmayacak miktar. Ve kısa süreli heveslerin peşine düşme. Faturalar ödenmeyi beklerken parayı alayım bir yüz on kazanayım bir üç yüz beş yüz lira derdine düşme. Büyük resme odaklan. Tasarruf zaten zor bir şey. İhtiyaçlarınızdan kısacaksınız. Zevklerinizden taviz vereceksiniz. Ne için? Hani para bana bugün lazım. Bunları niye anlatıyorum? Her şeyden önce bugünden yarına bir iz bırakmak istiyorum. Bir nebze olsun insanlar benim yaptığım hataları yapmasınlar. Denenmişi denemesinler. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum.